Peki, Marinette için ne hissettiğini anlayabildin mi? Evet. Sanırım ben aşığım. Sen iyi misin Marinette? Hayır Teki, bu bir felaket. Sanırım ben aşık oluyorum.